Üstlaka konumdan hepinize merhaba arkadaşlar ben Emrah Bugün birlikte Bulun biçip unutması bilgisayarımıza nasıl indirebileceğimizi göstereceğim Şimdi öncelikle araştırmalarımıza GameLob'da bulabilirsiniz BlueStacks'te falan göremedim Bu yüzden GameLob'u indirmeniz lazım Size linkini veririm ben zaten Linki de gördüğünüz gibi Game yazdım da, Bulabilirsiniz Linki aşağıda olacaktır Direkt ben buradan Buradan indiririm diyebilirim Diğerini Fark diyebiliriz hatta bunu değilim ee, Gamelob indirildi ardından şey indirildi Çabuk indirildi ee, önce... <Gülüyor> de, Bir kurulum yapacağız. Kurulumda kurulumu kısa sürecin İlk tane de değişiklik gösterebilir Ben yüklemedim şu an Steam'e bir yükliyorum Kapak diyecekti ben teşekkür diyecek. atlayacağım bekletmeyin Şu anda galiba yüklendi Gino abi kısarılma ekledi Aşağı şu şey hava da falan kastırıyor abi Ölemiyorum Ölemiyorum Ölemiyorum Fazıl uzun sürme ilkkaç dakika söktürür Gamer'ın uygulaması daha doğrusu Açılacak bekliyoruz bakalım İlk açırız Yavaş olalım Bak ki yazıyorsun hemen şuraya Bak Google Play'e gidelim Hımm Önce Bu indirebilmemiz için Google play indiriyoruz Kuracağız yani şu anda okurdu Peşinde 79 milyon kaç megayet şuradan Okurulduktan sonra oradan indireceğiz Yani böyle bir sistem şey varmış O sırada şey, giriş yapabilir miyiz? Yapabiliriz de gerek yok Bilmiyorum gerek olursa girişimiz yaparsın Evet Galiba kuru Kulmamıştık bekliyoruz Şu an kendisi pencereden açmamış Arkeps'e multipeks video kaydı daha fazla fonksiyon bulunabilir Tamam abi Yüklemeye devam ediyor. Şu anda ee, Yükte yükleme ekranı bitti Gelecekte bekliyorum ve geldi galiba. Doğruya ilk açarsınız Giriş yapmalıyız evet, tamam Skit de geçiyor Giriş yapmalıyız skit de muhtemelen alalım ya, alıyorum ya oldu, şu an tablet ekranı oldu onu öğrenmeyeceğim saati tam alıyorum, alıyorum, güzel oturum açıyoruz şu kendi oturumuna gireceğim abisi de devam edelim yaklaşık da... saçma şekilde uğraştırıyor gmaili miyiz falan şeklinde bir yere yaz yapıştırın daha şöyle oyun falan biraz zor alınıyor. Buradaki arama şeyin ucuna basmış buraya bomboş yazıyor. Ben yazdım. Ara yerde. ve direkt gelirler zaten. Hıh Hı, oraya. Bu inişten sonra bam bam giriyor. E şu anda oyunumuz açılıyor. Ne güzel iş. Şu anda oyun açılıyor gibi. Ve yükleme ekranı geldi aynı kanal konuşmuyor ve bir şeyler bu şeyler. Yeah, yeah. Marduk, adamın babası. Adam,